Üçelden herkese merhabalar. Bugün TESAT hakkında konuşacağız. TESAT'ın düzgün serilmemiş bir araç, direkci yaram var bu rolede. Dışarıya temas ettiği anda bu şekilde roleyi patlatmış, TESAT'ı yakmış. Allah'tan kullanıcımız bilinçli bir şekilde hemen olayı müdahale etmiş ki TESAT'ın tamamının yanmamasına ya bu araç yanmasına kadar gidebilirdi. TESAT'lar olabildiğince düzgün yapılmalı. Yapılan işler TESI belgesi olan firmalarda yapılmalı. TESAT bu şekilde birbirine yapışmış. Alahtan hemen müdahale edip de roleyi fişini çekmişler. TESAT'ın yanmasını kurtarmışlar. Tabii şimdi TESAT bir adam bu direkt yerden kablosu. Dışarıda herhangi bir şase aldığı anda makaronla birlikte TESAT'ın kendisini yapabiliyor. Bu tarz sorunları yaşamaması için TESAT'ların düzgün bir şekilde çekilmesi gerekiyor. Dediğim gibi işlerinizi oldukça kaliteli TSE belgesi olan, yetki belgesi olan yerlerde yaptırmanız gerekiyor. Çok önemli bu konu aslında. Aracın yanmasına kadar gidebilirdi. Dediğim kullanıcı Alahtan olaya Kısa zamanda müdahale etmiş, olayın büyümesini engellemiş. LPG değişiklik çok önemli, her zaman söylüyoruz. tesat eriyen bölgesine kadar tespit ettik, oradan kestik. tekrardan kablo ile birleştirip lehimledik. Tesadüf düzgün bir şekilde makro herhangi bir yere şasi yapmayacak şekilde işlemlerimizi tamamlıyoruz. <gülüyor>